Bugün neredeyiz? Business Channel Türk TV stüdyolarında Yeni Bir Yaşam Yeni Bir Kariyer programında. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa ve hemen Doktor Uzman Klinik Psikolog hem öğretim üyesi evet. Gül Çörüşhanım efendi. Evet efendim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. Dünya Hı -hı. Farkındalık ve Mutlu Olma Günü efendim. O zaman ne yapalım? Bizim vazifemiz gülümsemek olacak gülümsemek, gibi, değil mi? Çünkü, evet, gülümsemek. Çünkü gülümsemek Gülümseyerek çevirmesi. sorunları çözmek. E, tamam. Yani gülümsemezsek hocam beynimiz serotoninini salamıyor. Salamadığı zaman depresif hissetmek tamam. bizi problem çözmeye yönlendirmiyor aslında. Daha da dibe vurma sebebi oluyor. Tamam. Gülümsediğimiz zaman bir umut, bir çıkış oluşuyor elimizde. Neden? İyi hisseden bir zihin daha sağlıklı düşünüyor, daha çok çözüm seçenekleri üretebiliyor ve bu seçenekler içinden seçme şansı doğuyor. Bravo, bravo. Evet. Demek ki gülümseme bir, e, bir kilo pirzolamı bir, pirzola bir kahkam. Ya, ya. çok önemli. İnsanları yiyeceklerinden. Şöyle yiyeceğiz. yapalım bir 100 gram pirzola alayım da. O kadar ben yine edelim. bir kilo bakl, bir kilo <gülüyor> gülümsememi devamı alayım yine yani de hiç yani. Hiç hiç yemeden evet. de olmaz. Hiç yemeden şey. de olmayacak ama evet. gerçekten çok önemli evet. bir konuya. Değindiniz. Ee, hocam siz e, bir üniversitede de evet. e, öğretim üyesisiniz. Evet. İngilizce Psikoloji Bölümü öğretim üyesi hocamız Ayvansaray Üniversitesi. Bu arada öğretim üyesi arkadaşlarına ve evet. öğrencilerine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü o bölüm yeni bir yaşam, yeni evet. bir kariyer evet. platformu değil mi bir nevi? Evet. Kesinlikle Yeni kuruldu. Yeni kuruldu. Ee, Hayırlı de, uğurlu şey, olsun. Kataloglara da yeni girecek inşallah. i̇nşallah. Bu dönem, Haziran dönemiyle birlikte. Ee, merhaba diyeceğiz bize. İngilizce psikolojide evet. öğretiyoruz. İngilizce evet. psikoloji. Pedagoji dersleri olursa vaktim olabilir belki. Çünkü oldu, gerçekten katkım evet. olur. Çok mutlu olur ee, hocam. Özellikle... Öğretim, ben emekli öğretim üyesiyim. Çalışmayı ibadet sayan bir insanım. Dolayısıyla da ee, çalışma hayatına enerjim olduğu sürece Allah kuvvet verdiği sürece bırakmak istemiyorum. Bunun tamam. tek sebebi hikmeti Bağlı tamam. yetişiyoruz sevgili hocam sizler tamam. bizler tamam. hepimiz. Tamam. Ee, dolayısıyla hizmet yükümlülüğümüz tamam. var. Böyle bir görevimiz var. Ben bunu böyle bir Böyle adlediyorum en azından. Kesinlikle. Bu kadar edeyim. bilgiye sahibiz, farkındalığa sahibiz. Evet. İçgörümüz yüksek. Evet. E, i̇kram edelim insanlarımıza. Evet. Bizim de çoğalmamız mümkün olabilir Biz Bravo. de hayattan o gülümsemeyi, tadımızı yükseltebilelim. Çünkü paylaştığımız zaman onu arttırıyoruz. Benim bildiğim, sizin bildiğiniz, bildiğiniz tamam. birbiriyle eklendiği zaman, bunları tamam. konuştuğumuz zaman... Misliyle öğrenmiş oluyoruz. Kesinlikle. O zaman misliyle öğrenelim. Kişilik nedir bu soruları e kişilikten gideceğiz evet. bugün. Gülümsemek sağlam ve kalıcı evet. gülümsemek için kişilik nedir? Kişilik yapısındaki bozuklukları nasıl anlarız? Varsa kişilik bozukluğu, terapisi, tedavisi nasıldır? Anne babalar nelere dikkat etmeli? Öğretim üyeleri nelere dikkat etmeli öğrencileri eğitirken? Evet. Bu Buyurun. Anlat Sorduğunuz şeyler bir yıllık ders programı ama şöyle hap gibi bir cevap veriyor. Tabii aspirin gibi özet evet. aldı. 5000 ee, ayrı basfın bir araya geldiğini iddia eder araştırmalar. 5000 ayrı basın bir araya gelerek farklı kombinasyonlarda kişiliğimizi oluşturuyor diyorlar. Bu kişiliğimiz bizim e, bunun içinde anılarımız var, bunun içinde öğrenme yaşantılarımız var, bunun içinde genetik özelliklerimiz var, bunun içinde sosyokültürel özelliklerimiz var. Bunun içinde sanatın, ekonominin, hukukun, coğrafyanın, iklimin özellikleri var. Bunların, yani 5000 kaynağı şimdi saymam olası değil ama, tamam. um, ve bunların farklı kombinasyonları bizi biz yapıyor. İşin ilginci şu ki, e, ruh ikizimiz yok der insanlar. Evet kişilik ikizimiz yok, şahsa münhasır yaşıyoruz. Benzerliklerimiz çok, aynımız yok. Bir eşittir bir diye ben size matematik olarak bir formül sunabilirim. Bunu kimse reddedemeyecektir ama insan olarak baktığımızda temel hak ve hürriyetlerde eşitlik evet eşitlik aynılık demek evet, tamam. evet. ama ama e, kişilik olarak bir e, birimizin aynısı olan şu dünyada diğer yüzünde kimdir bu kadar da güzel bir çeşitlenmeye sahibiz dolayısıyla bu beni ben yapıyor ben her gün e, gül kimliğiyle uyandığımda bu işte Ayşe Fatma falan diye değişmiyor. Hücrelerim her beş yılda bir yenileniyor diyorlar. İşte bir kısmı daha kısa sürede yenileniyor. İşte ölüyoruz tekrar doğuyoruz deniyor. Ama gül hala gül olmaya devam ediyor. Siz siz olmaya devam ediyorsunuz. Ne kadar enteresan böyle de bir kalıcılığı var. Kral. Gelişmiyor mu? Evet gelişiyor. Büyüyor, yani. olgunlaşıyor, farklılaşıyor. Hı -hı. Ama temel özellik olarak gül Ayşe olmuyor. Öldüğü güne evet. kadar. Ayşe olmaya da çalışmamalı zaten Evet. Hocam. Kendi, evet, olmalı yani. kendi olmalı yani. Kendini geçebilir, geliştirebilir. Tabii, Hatta bir başkasının bunu yapmalı kötü, da. Tabii, bir başkasının kötü kopyası olmaktansa kendimin orijinal olarak ölmeyi tercih ederim. Evet. Ben. Ee, öyle yaşamayı öyle sona ermesini tercih ederim. Şimdi demek ki tarifi biraz güç bir kavramdan söz ediyoruz. Bizim huylarımızı, mizacımızı, vasıflarımızı, karakter özelliklerimizi taşıyan bir bütüncül yapı. Nasıl gelişiyor dediniz bu yapıya Farklı teorisyenler farklı bakıyor. Kimisi diyor ki sen biyolojik bir takım içgüdülerle geliyorsun. Yeme içme, susuzluk, işte eğlenme, dinlenme, cinsellik vesaire Bunlar bir vakit sonra kontrol bekleyen dürtüler olduğunu anlıyorsun. Ama çocukluk yaşlarında, ama daha ileri yaşlarda. E, Freud bunun çocukluk yaşlarında cereyalletini söyler. Maslow bunun bir ömür boyu bizi etkilediğini söyler. Farklı teorisyenler e, benzer özellikler taşısa da Ayrı kuramlarda yaklaşıyorlar konuya ve diyorlar ki önce bu dürtülerle geliyorsun. Bunun üzerine Maslow devam ediyor. Güvenlik ihtiyacı arıyorsun. Sığınmak istiyorsun bir yerlere. Ee, daha üstüne sevgi ihtiyacı arıyorsun. Bunu gidermek istiyorsun. Eğer bunlarda bir sarsılma olursa başa dönüyorsun. Piramit del bir yaklaşımda kişiliği ele alıyor. Bu piramit diyor tabanı en geniş alan herkes acıkır, susar. İşte efendim eğlenmek, dinlenmek ister. ...uykusu gelir... aşk olmak ister... ...herkes güvenlik ihtiyacı arar... ...bir SGK, bir ev... ...iş güvencesi, ev güvencesi... ...çocuğunun... ...eğitim haklarının güvencesi... ...vesel besel besel... ...bunları arar... ...bir sonraki adımda yaşamına bir insan arar... ...bir partneri arar... ...kendini gerçekleştirmeyi daha sonra arar... ...ve en tepede bilme anlamaya... ...bir kısmı insan gelir... ...buradaki dertlerle uğraşır... Ama buraya gelen adam da yine döner. En temeldeki yeme içme ihtiyacıyla uğraşır. Gelişimi böyle tanımlıyor. Zengin bir tanımlama. Ee, tarihteki ünlü karakterlere bakıyor. Onların kişilik gelişimlerinde bunları gözlemledim diyor. Biyografilerden yola çıktım diyor. Böyle bir teoriyle yaklaşırken klasik analist aslında benzer bir yeri paylaşarak diyor ki evet dürtülerimiz var. Modern görüş ne diyor buna? Nöropsikoloji. Evet, nörolojik yapın var. Burada Çizilmiş patikaların var, tekrar etmiş öğrenme yaşantıların var, bir sinir alanı var, öğreniyor sürekli. Ee, ve bunun bir yerinde sen olma yazıyor. Neresinde henüz bulamadık ama bir yerlerinde yazıyor diyor. Ee, ve biz bunları bir ömür boyu, işte bu biyolojik dürtüleri, gelenek, örf, adet, okul, eğitim, işte medya vesaire, ee, Sosyoloji, antropoloji, matematik, kimya, fizik derken, Temel o biyolojik yapımızı zenginleştirerek bize ait karakter özelliklerini edinmeye, kazanmaya, geliştirmeye başlıyoruz. Hazır paket geliyor mu? Hayır. Hazır paket halinde gelmiyor kişilik. Temel vasıfları geliyor. ...ama üstte neleri yazdığımız, nelerle karşılaştığımız... İyi ki gelmiyordu. Yaratıcı bunu çok iyi planlamış. Şuradaki bardaklar birbirinin tamam. aynı. Biz de buna dönerdik. Harbi, tamam. O zaman da sohbet edemezdik zaten. Yani birbirimizi edemedik. kopya şeklinde tekrarlardık. Yani. Yani yapay zekalarda buna kızıyorlar ya... ...Sofya'nın bir tamam. kişilik yapısından söz edebilir miyiz? Tamam. Vatandaşlık aldı Suudi Arabistan'dan. Türkiye'ye geldi, ortalığı karıştırdı. Isındı fazla devreleri. Kapattılar, dinlendirdiler. Tamam. Şimdi Sofyalar, Sofya'dan yüzlerce aynı üretebilirsiniz. Peki mutlu olacak mıyız biz bu yapay zekalarla? Kendine has bir şahsiyeti, kişiliği yok. Bu kadar teknolojik olmak mutlu etmiyor. Peki nasıl mutlu olabiliriz yani? E, doğa, e, bu yapay doğa... zekalardan faydalanalım ama biz de biz kalalım. Ha, gelişen Hı. biz ama mutlu biz. Evet. Farkındalıkla biz olalım. Aynen öyle. Doğalımızdan uzaklaştıkça hocam bizim. Afrika savanlarından çıkıp da aldığımız yolculuk bunları içermiyordu. Cep telefonlarını, bilgisayarlarını adapte olduk. Sinir sistemimizi hızlandırdık. Bir ekran 3 saniyede açılmıyorsa cep telefonunun modelini değiştiriyoruz. Evet, hızlandırdık. Ama velakin bedenimiz bu hıza uyuyor mu? Ruhumuz bu hıza uyuyor mu? Bunu istiyor mu, bunu özlüyor mu, bunu arzu ediyor mu? Dinlendiğimiz şey hala değişmedi. Denize seyredip bir çay içmekle biz hala dinleniyoruz. Bilgisayarın karşısında delice... O oyun, bu oyun, şu oyun veya işte şu site, bu site derken çok da mutlu olmayıp hırsa bürünüp kendimize zarar vermeye başlıyoruz. Halbuki deniz kenarında hala daha bir kahvenin tadını alabiliyoruz. Hala daha bir çiçeğin kokusunu duyabiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Demek ki bizim biyolojik kodlarımız bu. Bu kodlara çok büyük savaşlar açıp işte klimalardan odanıza orman kokusu gönderelim efendim. Hatta ekranınızda orman resmi açalım siz kendinizi orada hissedin dediğimizde evet kandırırız beynimizi bir vakit. Ama o bir vakitten sonra patron res çekecektir bize ya. ve diyecektir ki bu benim doğam değil bunu da nasıl diyecektir muhtelif hastalıklar diyecektir muhtelif tıbbi ve psikolojik hastalıklar, o zaman fazla teknolojik yani sanal alemi kullanmanın dengesini şaşırdığımızda Şirazi, kapıda, şaştım mı, denge şaşacak, aynen. yok mutsuz oldum, ve yok depresyona dedin, girdim, aynen. yok strese, Depres, girdim. strese girdim, ya, ya başlayacağız, ki... o değil mi hocam söyledi? Bravo bravo, oh. o zaman. Bugünkü programımızın sonuna geldik ama tam gaz bir sonraki programda Hı -hı. yine kişilik ne zaman oluşur, sağlıklı bir kişilik gelişimi nasıl ortaya çıkar. Hı -hı. Bunların...